Paris'te Dorsay Müzesi'ndeyiz ve Mille tarafından yapılmış olan Lengelus isimli tabloya bakmaktayız. Lengelus, yani akşam duası, 19. yüzyılda çok ünlü olan bir resim. Hatta 20. yüzyılın başlarında da bu resim için çok yüksek fiyatlar konuşuldu. Ancak resim artık müzede bulunan en ünlü resim değil. Resmin boyutları oldukça küçük. Arkada gördüğümüz kilisenin çan seslerini duyunca, Durup dua eden iki kişiyi görüyoruz. Langelus duasını okuyorlar. Bu dua Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'yı doğuracağının müjdelenmesine ilişkin. Adam ve kadın yapmakta oldukları işe ara vermişler. Adam şapkasını elinde tutuyor, aşağı doğru bakıyor. Kadın da aşağı doğru bakıyor. Dua ederken ellerini birleştirmiş. Kullandıkları aletler yerde duruyor. İleride, Güneşin batmakta olduğunu görüyoruz. Bu resim, toprağa, toplumsal değerlere, çalışkanlığa, tanrıyı anımsamaya, evrendeki yerimize ilişkin. Şehrin yapaylığını değil, Fransızların önemli bulduğu içsel değerleri görüyoruz. İki figürü ufuk çizgisinin önünde görüyoruz. Anıssal görünüyorlar. Gökyüzü henüz oldukça aydınlık öte yandan yüzlerini seçmek mümkün değil herhangi birileri olabilirler dini konulu bir resim olmamakla birlikte dini inançları kuvvetli olan izleyicilere seslenen bir resim 19. yüzyıldayız klasik dönem resimlerindeki gibi hristiyan ikonografisinin kullanılmadığını daha çağdaş bir yorumla gün batımındaki dini deneyimin resmi dildiğini görüyoruz mile yaşadığı modern dünyada tanrıyı değil Tanrı'ya gösterilen saygıyı resmetmeyi tercih etmiş. Şimdilik hoşçakalın.